3. bölüm 14 Haziran Perşembe günü fragmanında ise,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 etmeyine niye aldığını soruyor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 uydurduğunu belirtiyor. Rüya Hanım'ın salatası da eleştiri konusu oluyor. 14 Haziran Perşembe fragmanı bu şekilde sonlanıyor. 204. bölüm bomba gibi geliyor. Bakalım yarın neler olacak? Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.